Ramda olan mesafeyi en çok koyula Beni parlatan ışık gibi. Acıtır kanayan kabuklar Beni sevdin yalan Çoğalır içime deri yaralar içimde benim çok yara var Acıtır kanayan kabuklar Üzerime kaldı sessizliğin Bitkin bu bedenim benim Mesafe oldu sebebin benden çok uzaklara gitti Geri geldin de sen Masen içinde olan bir meden Gönülden düdüşen düşen Şimdiden özleyen Acıtır kanayan kabuklar Beni sevdin yalan Çoğalır içime deri yaralar içimde benim çok yara var Acıtır kanayan kabuklar